2019 Manisa Merkez'e bağlı Yeşilköy'deyiz. Rekor gelişim müşterimiz Recep Coşku yanımızda. Recep abi merhabalar Merhaba. öncelikle. Burada bağınızda rekor gelişim ürünümüzü kullandınız. Evet. Burada neler oldu? Toprağınız neydi? Toprağınızda ne sorun vardı? Ağaçlarınızda bağlarınızda ne gibi eksiklikler ya da ne sorunlar vardı? Bir kısaca özetlerseniz. Tabii, daha önce buradan biz yani, rekor gelişim kullanmadan önce... Evet. Bağlarda dal gitmiyordu, şey olmuyordu. Neydi? Sebebi neydi? Dal gitmemesinin burada? Sebebi toprak çalışmadığından toprak dolayı. Toprak çalışmıyordu, evet. Yani onun için yani denedik, ben o şey yaptım. Burası kaç dönüm? Burası 10 dönüm, on dönüm. Burun bir kısmı, bir yarısında farklı bir sorun olduğunu söylediniz. Az önce evet. gezdiğimizde evet. fluksera sorumlu demiştiniz. Evet. Şu anda bununla alakalı gelişim nedir? Yani bağınız çabuk sürmüyordu. Meyve tutumu nasıldı? Evet. Neler oldu? Onları bir söyleyin. Çubuk sürmüyordu. Şimdi çubuk da sürüyor. Çubuk sürüyor. He, yarısı bunu çığır, yarısı fullestreydi. Evet. Fullestre olan yerlerde dal ve dal olmuyordu. Dal olmuyordu. 15'inde, 20'sinde zaman yaprakları soluyordu. He, ondan sonra artık yani bunu kullanmaya başlayınca Hakan rekor gelişim Hakan Bey'le görüştük. Varmış. Manisa Bağcısı. Görüştük. E, bize tavsiye etti. Ve uyguladık bana Kasımın 15'inde 20'sinde 2018 kasımda uyguladık. Evet. Gübreye attık. Şu an toprağınız nasıl? Toprak mesela çok güzel. Şöyle bir göstersek mi? Tabii. toprağı da? Toprak böyle gibi. yakın. Ha. Bakın şöyle. Şu an 18 Ağustos'tayız. Evet. Normalde nasıl oluyordu toprağınız? Taş gibi oluyor, sert oluyordu. Sert oluyor. Ama burada da şimdi yürürken mesela toprağın böyle bir şeyi var, değil mi? Yumuşak yani. Hani Videolarda anlatıyoruz tabii. bazen üreticiler olur mu kardeşim falan evet. diyebiliyorlar. Evet. mumuş? yani. Oluyor tabii. gördük. Gözünüzde yani. gördünüz. Evet. Bu sene ilk defa kullandınız. Evet. Şimdi verim anlamında mesela normal yerlerinize de kullandınız bu 10 dönüm içinde. Floksaralı yere de kullandınız. Evet. Normal yerdeki veriminiz nedir bu seneki beklentiniz? Evet. Ne kadar bir verim bekliyorsunuz normal, dönümde? Normalden üstü, üstü üzerine oldu artık yani. Ne kadar oldu mesela bir rakam verebilir miyiz? 800-900 alabiliriz bu sene. 900 alma şeyimiz yüksek evet. diyorsunuz. Peki. Bloxeralı olan hastalıklı dediğiniz yerde durum nasıl? Or orada alamıyorduk, bu sene güzel, %60, %70 verim yani düzgün yani. Güzel. Orada, oradaki yani verim 1 ise 6'ya çıktı diyelim, evet. öyle mi diyelim evet. %60 yukarı çıktı. Evet. Peki e, bağım mesela sürgün, şu evet. Ağustos ayındayız hala evet. sürüyor, şu evet. çubukları, sürgünleri devam ediyor. Yani bağ canlılığını korumuş, evet. şöyle üzümlerden de gösterelim biraz. Peki üzüm kalitesi anlamında ne dersiniz? Yani üzümün görüntüsü, kalitesi, şey anlamında. Kalitesi da güzel oldu, randıman da güzel oldu. Güzel. Çünkü salkımlar güzel. ile ilgili bir şeyiniz var mı? Sulamadan bu sene dört, üç sefer suladı, dört sefer suladı. Daha önce, olur. daha önce sudan da tasarruf ettik, gübreden de tasarruf etmiş olduk. Şimdi yani. gübreden aslında verdiğimiz gübreyi çalıştırdığımız için, toprağa evet. iyi hareket aktif hale getirdiği için bitkiye aldırabiliyoruz bağ. Evet. Şimdi sudan da Mesela diyelim, normalde kaç suluyordunuz şu an, kaç, kaç kere suladınız bu sene? Ya, bu sene 4, 4 suladınız. Normalde, diğer seneler 5-6 oluyordu. 5-6 oluyordu, orada da gene bir %30 ile %40 Tasarruf. diyelim, tasarrufumuz var. Evet. Bu da size aslında gübretli şeyini de getiriyor, tasarrufunu evet. getiriyor. Ee, var mı başka söylemek istediğiniz bağla ilgili, bağınızda gördüğünüz değişikliklerle bağla ilgili? Bağla ilgili köyümüz işte böyle sorunlu topraklarımız çok. Ben denedim, faydalı gördüm. Burası Yeşil, Yeşilköy'de mut Yeşil. olarak ne diye geçiyor? Burası Kır diye geçiyor. Kır diye geçiyor. Yani Kır diye geçen bölgedeyiz. Yeşilköy Kır, kır bölgesinde. Flökseralı. Bir tarafı normal, bir tarafı şey. Böyle gidelim biraz daha. Şöyle gösterelim salkınları. Bu şekilde. Böyle bir salkın. Burada görülüyor. Görüldüğü gibi. Bunu tabi Türkiye'deki üzüm bağ, bağcılarımız da izleyecekler. Evet. Yani anlamında. Şöyle de gösterelim buralardan. Bu bağımız kaç yaşında? Bu bağ 9 yaşında. 9 yaşında bir bağ. Yani. Ee, bir cins çeşitli olarak şey verebileceğiniz bir ismi var mı? Söyleyeceğiniz üreticilerin bilmesi açısından. Sultani kullanıyoruz. Sultani. Ee, o anlamda et. rekor gelişimi şöyle geçelim. Evet. Öncelikle Manisa bağcıların o. Manisa ilçeleri Türkiye'deki bağcılık yapan, üreticilere tavsiye eder misiniz Edir. rekor gelişimi? Evet, yani kullansınlar. Çünkü siz ben bizim... faydasını gördüm. Onlar da kullanırsa en gübreden, en sudan, hepsinden tasarruf etmiş Şimdi e... yani. rekor gelişimi siz de internetten, televizyonlardan evet. izleyerek evet. E, takip ettiniz ve Manisa evet. bayimizden aldınız. Evet. E, rekor gelişime verdiğiniz paranın karşılığını size kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Yani e, şöyle söyleyeyim, rekor gelişim size para kazandırıyor mu? Kazandırdı. Yani sadece karşılığı değil. Kazandıracak inşallah yani. Kazandıracak. E, Tabii. Rekor gelişim 11 yıldır üretilen Evet. E, bir toprak düzenleyicidir. Bir ilaç, evet. bir değildir. Bunu bütün videolarda söylüyoruz. Buradan evet. bağcılara da söyleyelim ama evet. topraktaki oluşmuş olan bozulmalar, toprakla ilgili çalışmayan kısımlarıyla ilgili evet. e, bağın kök kısmı özellikle burada bahsettiğiniz flöksara konusunda. İliç olarak değerlendirmeyin ama toprağı düzenlediğinizde Verdiğiniz ilaçlarınız da çalışıyor, gübreleriniz de çalışıyor. Aynen. Etkileriniz de istediğiniz şekilde giriyor. Ee, biz teşekkür ederiz. Varsa başka eklemek ederiz. istediğiniz buradan bağcılar sizi izleyecek Manisalılar. Teşekkür ederiz. İnşallah yani. bize de referans olursunuz. şöyle teşekkür bakalım. Ederim. Herkese selamlar.